Apple her yıl Eylül'de yeni iPhone'larını tanıtır ve biz de ağzımız sulanarak izleriz. Bu artık bir gelenek haline geldi. Tabii bir diğer gelenekte lansman öncesi çıkan iddialar. Ekranı böyle olacakmış, tasarımı böyle olacakmış, şöyle bir özellik gelecekmiş, başka hiçbir telefonda yokmuş falan hepimizin kafası karışır. Son zamanlarda bu tür iddiaları iPhone 14 için görmeye başladık. Ve yine o leak dönemine girdik. Sadece iPhone'la ilgili değil herhangi bir teknolojik ürünle ilgili bir iddia gördüğünüzde bunu farklı açılardan düşünmelisiniz. Bir, tasarım ilgili bir iddiaysa markanın tasarım felsefesiyle uyuşuyor mu? İki, donanımla ilgili bir iddiaysa markanın kullandığı farklı donanımlarla örtüşüyor mu? iPhone 14 ile ilgili çıkması beklenen özelliklere bu perspektiflerden bir bakalım. İşlemci verem üzerine çok konuşmaya bence gerek yok. Haliyle bir önceki seriden daha iyi olacak. Yenileri çıkacak, daha da gelişmiş olacak. Depolama desek zaten 1TB'a ulaşmıştı iPhone 13 Pro Max'te. O gayet yeterli. Bence asıl burada tartışmamız gereken şey tasarım. Tasarıma bir bakalım. iPhone 14'te tasarım tasarım konusunda ana hatlarında büyük bir değişim yapılacağı düşünülmüyor ama iPhone 14 ile birlikte çentikli tasarımdan vazgeçileceği ve onun yerine noktalı bir tasarım kullanılacağı görüşü var bu tasarımın adı da and pill shape design Apple bugüne kadar iPhone'da çentikli tasarımdan vazgeçmedi belki 14'te vazgeçer ama bu aynı zamanda Apple'ın tasarımdaki orijinallik algısının zedelenmesi demek çünkü diğer markalarda da bu tarz tasarımları görmüştük aslında Huawei Nova 6'da buna benzer bir tasarım vardı yani Apple artık iPhone 14'te tasarım konusunda öncü değil de adapte olan mı olacak? İtibardan biraz tasarruf mu edecek? Böyle bir iddia var karşımızda. Bir diğer ise arka tarafa küçük bir panel ekleme. Kullanıcı deneyimi açısından bir faydasının olduğunu düşünmediğim bir geliştirme bu. Ama aynı zamanda bunu duyduğumda bana biraz zamanında işte iPhone Edge tasarım gibi iddiaları hatırlattı. Ben bunun gerçek olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kullanıcı deneyimi açısından hiçbir artısı yok. Ama ben şimdi bunu dedim bu olursa da kalırım. Kameradaki gelişmelere bakarsak ana kamerada 48 megapiksellik bir geliştirme. Ultra geniş açıda 12 megapiksel ve telefoto kamerada da 12 megapikseli görüyoruz. iPhone 13 serisinde zaten telefoto ve ultra geniş açı 12 megapikseldi. Sadece ana kamerada bir 48 megapiksel geliştirmesi görüyoruz. Ama Apple genelde megapiksel büyütmek yerine imaj kalitesine odaklandığı için ben buna pek inanmıyorum. Ama bir taraftan da eğer 48 megapiksel yaparlarsa Tim Cook bunu sunumda übün bir şeymiş gibi anlatırsa da hiç şaşırmam. Apple'ın iPhone 14 ile birlikte fiziksel SIM'i bir tarafa kaldırıp sadece eSIM kullanacağı üzerine bir iddia var. Çünkü eSIM gelişti ve artık hayatımızda olan bir teknoloji aynı zamanda çip krizinden kaynaklı da birçok olumsuzluk yaşıyoruz. Yani eğer böyle bir geliştirme olursa bence mantıklı bir karar olur. Bir diğer iddiada iPhone mini üzerine. iPhone mini çok tatlış bir telefon ama iddialara göre Apple satış rakamlarından pek memnun değil mini serileri için. iPhone 14 ile birlikte mini gelmeyebilir diye bir iddia var. Buna ben pek katılmıyorum çünkü küçük ekran severler ve eski 5S severler için çok tercih edilen bir telefon. Ama burada şöyle stratejik bir adım da olabilir. Apple gelecekte mini serisini SE ile doldurabilir. Yani böyle bir karar görsek de bunun stratejik olduğunu düşünebiliriz. Peki fiyatı ne olur? Bizi ne kadar üzer? En çok merak ettiğimiz şey bu ama bunun üzerine şu an için bir iddia yok. Ama Apple genelde iki seri arasında fazla açmıyor. Yani iPhone 12 700 dolar, iPhone 13 de 800 dolar şu anda. Arada 100 dolar gibi bir fark var. Asıl Merak ettiğimiz şey iPhone 14'ün Türkiye fiyatı. Bunu da yaşayarak göreceğiz. iPhone 14 için internette yer alan güçlü iddiaları toparlayıp sizin için derledik. Eğer sizin şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi veya internette gördüğünüz şöyle bir iddia varmış dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.